Arkadaşlar, kan kalar, dostlar, sevgilerim, canlarım nasılsınız? Kan şeyler. Kan, kan. bir Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün Türkiye care one set part three üç bölüm. Üçüncü bölüm. Çünkü geçen video yüz like aldı. Ama yine aynı kıyafet giyedik. <gülüyor> Evet. Ben biz emin değiliz ama umarım alır. Neyse evet. lütfen videoya girmeden önce abone ol. videoyu iyi buy Evet. ben Gibraltar'ım yani. Evet. Biz Instagram'da takip edebilirsiniz. Ve videoya gel gel No. Bir gün tabna oynayalım. Bunu söylediniz. Hoş. Ne? Oha. Downtown. Ya ybon. You get the bail ya. You of place. Ben nasıl buradan Benim şey kayamay bu. He. dur bakayım. Bekle beni beraber kayalım, Bekle beni. Tabanda düşecek. Ne diyor bu? Çundur benim. Çundur benim. Oha. Söyle mi gidiyorum? <gülüyor> <Ama gerçekten Gülüyor> insanlar çok manyak, çilgin Oha. Ben asla yapamam. Hmm. Asla yapamam. Ba, ben denemek isteyeceğim ama. Gerçi <Gülüşmeler> yani siyada ama Değil. Ya şaka yapıyorum. Bir of! Hay bu ya. dakika bu muydu? Bu adam mıydı? 20 2020'ye geçtik falan denadı. Ya ya ya. Face video'ya senin beş dirt. The Q bu da da iki. da Wow. Evet, bu da yapıştı. Bu. Evet. düştüm. <gülüyor> 20 ay. Nasıl İnsansınız. İnsansınız. Oha. insansınız da. Oha. kanka ne yapam ben? Akino. Wow, Ama the edge biraz robot gibi olmuş.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 evet evet şimdi sudan geçecek oha valla nasılsın silavalla I shot kere gittik Benim adım Boyum Kilo 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. I don't know the color. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Eniniz oldu. I like Benim adım gider. benden. Sen senimdödün mü? Ya mımdödüm? Niye aradın onları? Yeter mi? Yeter mi? mi? Yeter mı? mı? mı? raş dur dur. Ya Ankara olabilir. Bunlar falan diyorlar ya. Ya Şurada çıkalım dedeye. Sokaklarda yatıyor. Dedek kendi espriğine gülüyorsun. beni gıdırlıyorlar. Gülüşün yatıyor beni buluyor vallahi beni buluyor böyle şeyler dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor ya benim benim benim mod benim modum ya neden gülüyorum bilmiyorum Ne gülüyorum bilmiyorum çok komik. Ben onun güreş gidiyorum. Gidiyorum mu? Gülüyorum. Aga. İzle. Evlendim. Bu Gel beni al. Evlendim Koca Gel. Beni al. Come at me. I want to get I want to get Evlendim wait. <gülüyor> evet arkadaşlar bu garaj, bu garaj. Evet, ve çok iyiydi. Lütfen, abone olup paylaş. Evet. Sizlerden bir sırız yorum da bir Ve bir dahaki sefer görüşene kadar, barış.